Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Illuminati'nin web sitesini göstereceğim. Illuminati arkadaşlar. Direkt Illuminati'yi arattınız arkadaşlar. En üstte sites çıkıyor. Bir anlamda kurucusu arkadaşlar. Bakın bu adam Illuminati'nin kurucusu. Adam Veys Haput diye bir adam, Eliminatif Kur'an kişiler. Evet, şimdi Eliminatif Sitesine girelim. Evet, bakın direkt değil Türkçe. Bakın, Eliminat falan diyor. Hoş geldiniz için ışığı falan diyor. Hakkımızda üyelik görüşler iletişim. Bakın, sosyal medya linkleri falan kapalı çok gizli bir örgüt bu iliminat arkadaşlar evet tekrardan sayfaya girelim ve Türkçe oldu yine bakın YouTube kanalları da buldu arkadaşlar bakın burada da iliminatı üye olan kişiler var bunların hepsi arkadaşlar Dünya üzerinde bulunan hainler. Burada da arkadaşlar temasta olmak diye bir bölüm var. Bakın ülke falan diyor arkadaşlar. Evet bizim de buluş kısmına bakalım. Bakın whatsappta sohbet edin falan diyor arkadaşlar. Bu eliminatinin numarası. Evet arkadaşlar o illuminati numarası Evet Bu da arkadaşlar Illuminati'nin e-posta adresi Ve Arkadaşlar bu Site Peki fake mi Onu bana Soracaksınız arkadaşlar ben Bu ste'nin fake olduğuna inanmıyorum arkadaşlar Çünkü bakın in İnançlarımız falan diyor Tövbe tövbe Bakın sonsuz, göz, ışık, piramit, bunlar sadece bunlara inanıyor arkadaşlar. İlluminati ayrıca gizli mason toplumudur. Bakın görüyorsunuz masonluk yazdığınızda iluminati çıkıyor ve arkadaşlar masonlar bunlardır bak bunların hepsi mason yüzlerinde beyaz bir maske var ve aynı zamanda bu, bu, bunların yaptıkları bir tarikatın aynı arkadaşlar masonlar sadece yabancı değil Türk masonlar da vardır. Arkadaşlar şu an mesela bu kitabın kapağında bulunan herkes mason ve masonluğun işareti de budur. İş, bakın işaret buradakilere bir eliminatil logosu var tam işareti bu tam işareti bir ay ve çevresini kaplayan yıldızlar var. Şurada iki tane aslan benzeri yaratık. Burada da bir taht olduğunu görüyoruz. Burada da iki sütun var. Üzerlerinde de harfler var. I ve B harfi. Burada da 59 59 yazmakta. Aynı zamanda burada havaya yükselen bir İlluminati sembolü ve burada da bir güneş sembolü var. Şimdi. Bunu Görseller. Bakın. Bu masumlarla alakalı bu sefer hiçbir şey çıkmıyor. Şuradaki yazıyı arattık ve hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar, Masonlar ve İlluminatiler hakkında hala araştırmalarıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Görüşürüz.